ben özellikle felsefenin yine tanımını hatırlatmak amacıyla, felsefenin tanımıyla ve İbn-i Sina'nın Ahd isimli eserindeki filozofun ve filo, filozofun öğrencilerinin yemini başlıklı bir çeviriyi size burada takdim edeceğim. Dolayısıyla bir felsefe yolunda olmanın, e, neleri bize gerektirdiğini veya neleri getirdiğini anlamak adına i̇bn Sina'nın bu yemin metni, bu ahitnamesi önemli arkadaşlar. <gülüyor> İnşallah güzel olur. Çette yazan arkadaşlarımız var. Tam, tam sayfa yapabilir miyiz Mümkünse sunayım. Tam sayfa. Şey mi, slide gözükmüyor evet, mu? Evet, evet hocam. Slide gözükmüyor, hemen tam sayıda yapıyorum. Slide gösterisi şeklinde yapsak. Şu an oldu değil mi? O, oldu, evet. Teşekkürler. Tamam, tamam. Rica ederim. Evet, şimdi. Felsefe nedir? Felsefenin bir kelime anlamı, bir de terim anlamı daha çok felsefeye giriş kitaplarında özellikle. Felsefeye başlarken tanımlanıyor. Felsefe filosofya yani işte hikmet sevgisi ya da bilgelik sevgisi e, sofya ve filo kavramlarının birleşiminden e, türetilmiş bir e, kelime oluyor. Bilgelik sevgisi yani nedir? Varlığın hakikatini anlamak suretiyle doğru, iyi ve güzel olanı gidip yapmak anlamına geliyor. Felsefe. Kısaca felsefede biz hakikati e, arıyoruz. Hakikati talep ediyoruz. Tabii bu hakikatin de üç veçesi var. Bunlardan birincisi doğru. Yani bir e, mesele hakkında varlığa dair bir e, konuyu doğru bir şekilde öğrenmek. İkincisi insana dair ya da evrene dair insanlar arası ilişkilere dair iyi olanı e, yapılması gerekeni e, arıyoruz felsefeyle üçüncüsü de güzel olanı bu biraz daha insanın beğeni duygusuyla alakalı olan estetik yanı yani evrende bir şeyin hem doğru olması hem iyi olması hem de güzel olması önemli bu üçünü insan felsefe yoluyla arıyor araştırıyor dolayısıyla felsefe bir aslında bir bilgiyi arama faaliyeti bu ve bu bilginin Doğru olmasına, iyi olmasına ve güzel olmasına bakıyoruz biz felsefede. Dolayısıyla hikmet e, tabiriyle Sofya'yı karşılayabiliriz ya da bilgelik tabiriyle karşılayabiliriz. E, bilgeliği, hikmeti sevmek demek, felsefe demek ve e, bu hikmetten ya da bu bilgelikten anlayacağımız şey de hakikatle alakalı bir şey. Hakikatin de üç veçesinden söz edeceğiz. Doğru olan, iyi olan ve güzel olan. Peki filozof, filozof da e, yine aynı kavramdan türetilmiş Philosophos. yani e, bilgiyi e, sevmek. Bu sefer bilge olma e, sevdasına düşüyor insan. E, çünkü bu Pisagor ile alakalı bir şey, bir kavram. Pisagor <gülüyor> e, diyor ki, yani biz. Ee, tam anlamıyla bilgi bilge olamayız. Bütün hakikati kuşatamayız insan olarak. Ancak bu hakikati kuşatma e, ya da bu hakikatin e, tamamına sahip olan varlığı sevebiliriz. Ya da bilgeliğin sevgisine, e, sevgisini içimizde taşıyabiliriz. Böyle bir e, yolla kendisine filozof diyor. Yani ben diyor bilgeliği, seven kişiyim, bilgelik sevgisini yüreğinde taşıyan kişiyim. Çünkü tam anlamıyla hakikati ancak tanrı bilebilir. Dolayısıyla filosof ya da filozof dediğimizde varlığın hakikatini anlamaya ve bu suretle doğruyu, iyiyi ve güzeli bilmeye ve yapmaya çalışan kişi anlaşılıyor. Burada önemli olan bir husus var. Sadece bilmek yetmiyor. Yani bilgiyi bir Hamal gibi yüklenmek felsefe e, felsefenin işi değil. E, nedir peki felsefede asıl iş? Bu bilgiyi aynı zamanda pratik yaşama dönüştürmek. O yüzden e, İslam filozoflarında özellikle de İbn Sina'da, biz e, biliyorsunuz şunu görüyoruz. İbn Sina felsefeyi e, tanımlarken ya da konuşurken, bir nazari akıldan söz ediyor, bir de pratik akıldan, ameli akıldan söz ediyor. Yani bir hakikatin bilgisini elde etmek, birinci ayağı ise filozofluğun. ikinci ve en önemli ayağı nedir? Bu hakikati yaşamak, yaşamına geçirmek. İnsan bu bilgeliğin hakikatini yaşamına geçirmediği sürece tam anlamıyla filozof olmuyor. Evet. Peki, terim anlamı itibariyle nasıl tanım yapabiliriz? Geçen sene biz şöyle bir tanım yapmıştık. Şimdi o tanıma birlikte bakalım. Felsefe, varlığı tümel olarak. Tümellikten kastettiğimiz şey külli olması, evrensel olması, universal olması. Varlığı tüm yönleriyle, tüm veçeleriyle kuşatmak suretiyle, yani burada ontolojik açıdan, yani varlığın varlık olması bakımından varlığa yönelmek, yine varlığın varlığındaki bilgiyi elde etmek açısından, yani epistemolojik olarak varlığa yönelmek. Yine aksiyolojik olarak o varlığın niçin var olduğu ve eee nasıl eee ile alakalı, ne yapması gerektiği ile alakalı, olması gereken tarafıyla alakalı kısmına da biz felsefe açısından ne yapıyoruz? Yöneliyoruz. Yine kategorik olması varlığın işte fizik alimde, fizik evrende nerede, hangi surette, nasıl bulunduğuyla alakalı olarak varlığa yöneliyoruz. Başka e, tabii ki kronolojik açıdan, e, zamansal açıdan onun bütün yönlerini e, önce, şimdi, sonra şeklinde ya da işte geçmiş hal, e, istikbal şeklinde varlığa tümel, hüllü boyutta yönelme anlamına geliyor felsefe e, terim olarak peki ne yapıyor bu işte bu yönelme neticesinde onun hakikatini anlamaya çalışıyor yani görünür olan visible ya da gizli olan invisible yapısını çünkü varlığın bize görünen kısmı var bir de görünmeyen kısmı var belki duyularımızla varlığın görünen kısmını e, elde edebiliyoruz onu aşina olabiliyoruz ama aklımızla, rasyonel surette ya da işte çeşitli sezgisel e, metotlarla da onun görünmeyen, e, gizli, invisible yapısını keşfedebiliyoruz. Dolayısıyla e, felsefe o zaman varlığın tümel hakikatini ne yapmak? İşte e, anlamaya çalışmak, onun bilgisini elde etmeye çalışmak, ayrıca değerini elde etmeye çalışmak, varsa gayesini elde etmeye çalışmak ki, Varlığın var olmasında mutlak anlamda Aristo'nun tabiriyle bir gaye, bir amaçlılık da vardır arkadaşlar. Yoksa kendiliğinden ve öylesine hiçbir varlık var olmaz. Varlığın şartlarından bir tanesi bu. Dolayısıyla... Varlığa yönelen insan bunu anlamaya çalışıyor, bundan sonra bilgisini elde etmeye çalışıyor, değerini elde etmeye çalışıyor, varsa gayesini elde etmeye çalışıyor. Bunu peki nasıl yapıyor, hangi yollarla, hangi yöntemlerle yapıyor? Tabii ki akıl yürütmelerle değil mi? Akıl yürütmelerin içerisinde sadece rasyonel süreçler yok. Bununla beraber duygusal süreçler var. Burası da önemli. İnsan mesela hayret eden bir varlık merak eden bir varlık, soru soran bir varlık, bir problemle karşılaştığı zaman bilmediği bir şey onu rahatsız ettiği için onu kurcalayan, sorgulayan bir varlık. Başka işte ne yapıyor insan onunla ilgili o varlığa yöneldiği zaman, onu tanımaya, anlamaya çalıştığı zaman çeşitli spekülasyonlar yapıyor, tahminlerde bulunuyor, i̇şte ön yargılarda bulunuyor, değil mi? varlığa dair. Daha sonra o ön yargılarından şüphe ediyor. Bu şüphelerini eleştiriyor ya da işte eleştirel olarak varlığa yöneliyor. Acaba böyle mi diyerekten. Daha sonra bir yorum geliştiriyor çeşitli akli yürütmeler neticesinde. Sonra bu yorumuna belli cevaplar veriyor. Bu cevapların tutarlı olması gerekiyor tabii. Tutarlı cevaplar verince de o varlığa dair bir ön kabul bir ön yargı yine elde etmiş oluyor. Daha sonra işte sezgiye, hüküm ve temellendirme gibi, argümantasyon gibi yol ve yöntemlerle ne yapıyor? Varlığa dair artık bir hakikati ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla bakın çok geniş bir tanım yaptık ama burada insanın varlığa yönelirken neleri amaçladığı ve hangi yollarla bu amaçlarına ulaşmaya çalıştığını biz aslında burada e, yazmış olduk. ki Geniş bir tanım oldu. Şimdi tanımı bir okuyalım ve e, taşlar tamamen yerine otursun diyelim. Felsefe, varlığı tümel, külli, üniversal, yani ontolojik, epistemolojik, aksiyolojik, kategorik, zamansal açıları kapsayan bütünsellik olarak ele alan, onun hakikatini, yani görünür, ya da gizli yapısını, bilgisini, anlamını, değerini, varsa gayesini akıl yürütmelerle ki bunun içerisinde hayret, merak, soru, spekülasyon, tahmin, şüphe, eleştiri, yorum, ön kabul, sezgi, hüküm, temellendirme gibi insana özgü bir takım yöntemlerle ortaya koymayı amaçlayan rasyonel ve tutarlı entelektüel bir faaliyettir. Bu faaliyeti biz gayret olarak tanımlayabiliriz. Kendi öz Türkçe mize ait bir kavramla. Ki hem süreçte hem de sonuçta kişiyi erdemli, bilge, mutlu ve Tanrı'ya yakın kılar. Buna da haşyet diyebiliriz. Yani felsefe sadece salt, rasyonel, entelektüel bir faaliyet olmakla kalmıyor. Özellikle İslam filozofları felsefeye bir değer yüklemiş oluyorlar ki bu değer onun insana bir ahlaki e, nitelik kazandırması, aynı zamanda dini bir nitelik kazandırması ve bu anlamda e, hem maddi yapısının ötesine metafizik bir e, yapı kazanmasına resil olmasını sağlıyor. Felsefe yapmak insanda aynı zamanda e, nefs anlamında yükselmesini, yücelmesini sağlıyor ve e, sonuçta onu erdemli bir varlık haline getiriyor. Bilge bir varlık haline getiriyor, varlığa dair bilgisi olan, hakikati keşfetmiş, sezmiş bir varlık haline getiriyor. Bu da e, tabii ki e, filozofların da tanımıyla, İslam filozofların özellikle insanı mutlu kılıyor. E, amaç da yaşamdaki temel amaçta mutluluk olduğuna göre felsefe e, bu dünyada insanı amacına ulaştıran e, bir faaliyet olarak da ön plana çıkıyor. Aynı zamanda onu Tanrı'ya yakın kılıyor. Yani Kur'an'daki ayetlerle de biz bunu destekleyebiliriz değil mi? Ee, i̇şte Allah'tan hakkıyla alimler ancak alimler. Çıkar. Çünkü onlar ona e, en derin saygıyla onun e, işte hikmetini, kudretini keşfetmiş olmaları haserinde ona yaklaştıkları için bir takva kazanmış oldukları için felsefe e, bütün bu gayretle beraber insana bir haşyet kazandırmış oluyor. Dolayısıyla biz bu tanımdan üç kavramı çıkarsayabiliriz. Nedir bunlar? Birincisi hayret. Yani felsefenin, felsefi faaliyetin başlama duygusu olan hayret duygusu. Arkasından onun işte varlığı tanımaya, bilmeye, anlamaya çalışırken harcadığı ne diyelim, işte o çalışmaya biz gayret diyoruz. İnsan gayret ediyor, okuyor, araştırıyor, düşünüyor, akıl yürütüyor, yorum yapıyor değil mi? Tenkit yapıyor, işte tahlil yapıyor, terkip yapıyor ve benzeri yollarla bir gayret sarf etmiş oluyor. Daha sonra bunu hayatına geçiriyor bu, bu bilgiyi ya da bilgeliği. Böylece yine hayatında bir e, pratik geliştirmiş oluyor. Bu da o gayretin içerisine dahil. Ve bütün bunların neticesinde bir haşyet sahibi oluyor insan. Bir olgunluk elde ediyor, bir bilgelik elde ediyor ee, ve böylece e, Tanrı'ya yakın, e, mutlu, bilge, erdemli bir varlık haline geliyor. Felsefede üç kavramı o zaman felsefenin teriminden çıkarabiliriz terim anlamında. Evet. Şimdi e, i̇bn Sina'nın Risaletül ül Ahd'ında Filozof ve öğrencilerinin hayat boyu bağlı kalacakları ilkeler başlıklı bir e, yemin metni var, ahitnamesi var. Bu da felsefeye merak salanlar için, felsefe yolunda olanlar için aslında çok önemli tespitlerin olduğu e, bir takım e, ilkeler var. Ahlaki ilkeler özellikle, entelektüel hem ahlaki ilkeler var. Bunları birlikte okuyacağız. i̇bn Sina bunu 16 madde halinde yazmış o risalesinde. Bu çeviri Mahmut Kaya Hoca'ya ait. Onu da belirtmiş olalım. Ee, Sağ olsun. Mahmut Kaya Hoca'nın çevirisiyle beraber bu filozof yeminini okumuş olacağız ki felsefe yolunda olmuş olmak hem de ilk dersin de muhtevasına uygun olarak böyle bir yemin metniyle başlamış olalım. Madem ki felsefe yoluna giriyoruz, madem ki erdemli olmak için bir e, entelektüel bir faaliyete adım atıyoruz. Bir gayrete girişiyoruz. E, o zaman e, böyle bir yemini de öncelikle yapmamız gerekiyor. Ya da bu yeminin içeriğine bakıp felsefe yolunun nasıl bir yol olduğunu anlamamız gerekiyor. E, şimdi i̇bn Sina'yı kısaca hatırlayacak olursak 11. yüzyılda biliyorsunuz yaşamış aslen Türk bir filozof. Buhara'nın efşene kasabasında dünyaya gelmişti. 1037'de de vefat etmiş. Ee, İslam felsefesinin en sistematik e, düşünürü, yani İslam felsefesini hakikaten de klasik dönemde e, o çerçevesine oturtan, bütün problemlerini e, dört başı mamur bir şekilde ele alan e, en büyük filozof diyebiliriz. E, kendisine zaten Eşşeyhur Reis e, diyorlardı değil mi? Yaşadığı dönemde. Ee, İbn Sina'nın tabii bir özelliği de e, çok ünlü bir hekim olması. Yani sadece filozofluğuyla ünsal aynı zamanda hekimliğiyle de ünsalmış. Böyle bir yeminini e, yazmış olmasının alt, arkasında yatan sebeplerle alakalı e, muhtemelen işte e, büyük tıpçı biliyorsunuz e, Hipokrat. Hipokrat'ın öyle bir yemin metni var tıp tıp sanatıyla alakalı. Ondan esinlenerek i̇bn Sina'nın da felsefe yolunda olanlar için filozof olmak isteyenler ya da filozofların ardından yürüyenler için, onların öğrencileri için böyle bir Hipokrat'tan esinlenerek yemin metni yazdığını düşünüyoruz. Birlikte bakalım. Şimdi birinci yemin metne resmen maddeler halinde yazılmış, 16 maddeler oluşuyor. Tamamen tam bir çeviriyle şu anda karşımızda. Onlar diye başlıyor ama orijinal Arapçasında Huma kelimesi geçiyor. O ikisi anlamında muhtemelen filozofla öğrencisini kastediyor sina burada onlardan. Onlar ebedi alemi fani olana tercih ettiklerine bakın o zaman nedir? Filozof ya da felsefe yolunda olmak. Ebedi alemi İçinde yaşadığımız fani aleme tercih etmekle başlıyor. Çünkü uzun soluklu bir yolculuk bu. Sadece bu dünyada, bu fani dünyada olup bitmesi düşünülemez. Nefsin ebediyete ermesini sağlamak için onu arındırıp akıl alemlerinden birine yükseltmek üzere olanca çabayı göstereceklerine dair Allah'a söz verirler. Burası çok önemli. Bakın yemin metninde, Allah'a söz vermekten söz ediyor İbn Sina, yani sadece ben yemin ederim demiyor, Allah'a söz vermeleri gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla daha ta baştan çıkarken yola çıkarken siz Allahla bir ilişki kurarak felsefe yoluna giriyorsunuz. İşte İslam felsefesini özel kılan yan bu, yani Yunan felsefesinden onu ayıracak olursak, takım öz niteliklerini. E, İslam felsefesinin bu yemin metninden çıkarsayacak olasak en başta e, yüce Allah'la mutlak surette bir irtibatı e, olduğunu görüyoruz. Çünkü zaten İslam e, felsefesindeki İslam kavramı hem İslam medeniyetine ait e, hem de İslam dinine ait bir takım ilkelerin e, ya da işte özelliklerin, niteliklerin e, Yunan felsefesine e, hamledilmesiyle alakalı e, o yüzden o şekilde e, hemen bir madde açmış i̇bn Sina burada diyor ki bu yoğun gayret sonunda kanıtlanabilir türden her ciddi bilgi sürekli çalışmak ve bilgece yöntem kullanmak suretiyle hayal ve kuruntunun etkisinden kurtulacaktır. Felsefenin yoğun bir gayret olduğunu söylüyor. Az önce biz de terim anlamını e, açıklarken gayret kelimesini kullanmıştık. Yoğun gayret e, tabii ne için? Elbette insanın işte şüphesinden, hayallerinden, kuruntularından kurtularak hakiki anlamda rasyonel bilgiyi elde edebilmesi için e, sürekli çalışması gerektiğini söylüyor i̇dn Sina. Dolayısıyla felsefe yolunda olmak yoğun bir gayreti ve sürekli çabayı e, gerektiriyor. Ayrıca bilgece yöntem kullanmayı öyle. E, gayri ciddi bir yöntemle ya da hayallerle, kuruntularla olacak bir iş değil felsefe. E, ciddi ciddi e, akli, nazari bilgiyi işletmek, akıl yürütmeler yap, yapmak suretiyle elde edilebilecek bir e, bilgeliğin peşinden koşmak e, felsefe. B maddesinde diyor ki bu sayede aklın ürettiği her bilgi başka bir ilişkinin damgasını taşımayıp sırf akla ait olacaktır. Dolayısıyla bilgiyi biz rasyonelleştireceğiz diyor. Yani akıl süzgecinden geçmemişse o bilgi bizim için felsefi bir bilgi olmayacaktır diyor. Burada da e, rasyonel, yani rasyonelci bir bakış açısına sahip olduğunu bize göstermiş oluyor. C maddesinde diyor ki, bu konuda hiçbir açık vermemek üzere az çok ne kadar kavram ve önerme varsa, o bilgileri mantık yasasına arz ettikten sonra akıl tam bir soyutlama yapacak ve bir daha ayrılmamak üzere onları kendine mal edecektir. Yani insanın mantık bilgisi ne sahip olması gerektiğine vurgu yapıyor. Burada kavramları işte tanımlar yoluyla, had yoluyla elde etmesi gerektiğini, bakın mantıkla ilgili kavramlar burada dikkatinizi çekeyim, önermeler kurması gerektiğini, elde ettiği kavramlar yoluyla önermeler kurması gerektiğini ve bu bilgileri mantık süzgecinden akıl, akli anlamda tam olarak rasyonel biçimde e, dizip kendisine soyutlama yoluyla mal etmesi gerektiğini söylüyor. Bir daha da bu yoldan ayrılmayacağını söylüyor. Daha sonra kesin sonuç elde ettikten sonra kuruntu ve hayal ürünü bilgilerle olan ilişkisi tamamen kesilmiş olacaktır. Yani yola çıkarken böyle ön yargılarla ya da işte doğuştan getirdiği bir takım hayallerle, kuruntularla bildiği bilgileri bir kenara bırakacak. Artık mantık e, sal yolla, akıl yürütmelerle, değil mi? endüksiyonla dedüksiyonla, istikrayla elde ettiği kesim bilgileri kendisine mal edecek ve bundan sonra da bir daha da bu yoldan ayrılmamak suretiyle. Hep böyle devam edecek diyor filozof ve bunun öğrencileri. Böylece insan aklı ezeli ve ebedi olan faal akılla birleşerek yol, yok olmama güvencesine kavuşacaktır. Yani insanın burada tabii faal akılla birleşmesi meselesi biliyorsunuz İslam felsefesinde alem tasavvuru biliyorsunuz evren tasavvuru Aristoteles'teki ve Batlamyusçu evren modelinde olduğu gibi Ay üstü alem, ay altı alem, bu ay üstü alemle ay altı alemin birleşme noktasında bulunan faal akıl onuncu akıl olarak bulunuyor. faal akıl Kur'an-ı Kerim'de Cebrail olarak temsil ediliyor. İslam filozoflarına göre kişi bir anlamda bilgi elde etmek için gayret etmek zorunda ama tek başına bu gayreti ona o bilginin tamamını, hakikatini vermez diye inanıyorlar e, İslam filozofları. E, mutlak surette faal akıldan da feyiz alması gerektiğini, bilginin hakikatini e, oradan alması gerektiğini söylüyorlar. Yani e, mutlak surette siz tek başınıza ne yapamıyorsunuz, bilgiye ulaşamıyorsunuz İslam filozoflarına göre. Hakikate tam anlamıyla ulaşmak için e, size... Yukarıdan bir bilginin gelmesi ve bu bilgiyi de sizin açık olan işte zihniniz ve kalbinizle alabilmeniz gerekiyor. Aksi takdirde tam anlamıyla hakikate ulaşamazsınız diyor İslam filozofları. İşte burada bir ittihattan ya da bir iktisalden söz ediyoruz. Fahal akılla kurulan bir iktisat. İşte müstefat akıl seviyesi dediğimiz. Filozofun kendi çabasıyla bir takım akli mertebelerden geçip, Netice itibariyle faal aklın ona bir son bir akıl kazandırmasıyla ortaya çıkan müstefat e, akıl e, seviyesinde insanlar ancak ne yapabilirler, hakiki ilgi elde edebilirler, inancı var. Dolayısıyla 4 d, d maddesi buna vurgu yapıyor. Mutlak surette faal akılda birleşerek yok olmama güvencesine kavuşacaktır. Şimdi Farabi'nin de e, tabii mead meselesini buradan hemen Hatırlamanız gerekiyor. Farabi ne diyordu? Faal akılla iktisal kuramayan ruhlar yok olacaktır diyordu. Bir işte bitki gibi, bir hayvan gibi yok olacaktı. Onlar işte e, öteki alemde hesaba, mizana e, çıkmayacaklardı diyor. E, bakın buradaki uyarı nedir? Yok olmama güvencesine kavuşmak e, ancak faal akılla birleşerek mümkündür diyor İbn-i İkinci yemin maddesine bakalım. Onlar, yine yani filozof ve öğrencisi, bilgiyle aydınlanan bu nefse yönelerek bayağı nefislerin kötü niteliklerinin dolaştığı çirkinliklere bulaşmaktan onu koruyacak ve hiçbir kötü arzu ve isteğin etkisine boyun eğmeyecek. Aksine onlara egemen olup kendisi yönlendirecek. Hemen insan nefsinin gemlenmesi burada söz konusu oluyor. Yani insan faal akılla iktisal kurabilecek bir seviyede entelektüel bir gelişim kat ettiğinde artık aydınlanmış olacak. Ve nefsin bu aydınlanması ne yapacak? Artık bayağı kötü bütün alışkanlıkların, istek ve arzularını terk etmesine sebep olacak. Ve böylece kötülüklerden korunmuş olacak. Zaten İslam felsefesinde ahlaki anlamda ya da entelektüel anlamda e, felsefenin insana kazandırdığı en temel özellik nefsin maddi ya da işte bedihi arzularından arınıp onun daha böyle ruhani, daha böyle melekuti, yani melek, e, melek seviyesindeki e, manevi özelliklere erişmesini sağlamasıyla e, ilgili bir takım neyi var? Fonksiyonu var İslam felsefesinde. Felsefi, felsefi bilginin. insana bir arınma, nefsi arınma kazandırmış oluyor. Üçüncü maddede, onlar zor da olsa sürekli riyazet yaparak, güç de olsa nefis adına üstlendikleri emanetler sayesinde, değişmeyi gerektiren hallerde bile nefislerinin durumunu değiştiremeyecekler. Şimdi bu Ahitname'de bazı maddeler kapalı, muğlak ifadeler içeriyor. Onları anlamak e, ya da yorumlamak e, herkesten yani herkesin görüşüne göre değişebiliyor. Bu o maddelerden bir tanesi. Yani 3. maddede çok enteresan bir şekilde hani riyazet yapmayı anlarız tamam. Zor da olsa sürekli riyazet yapması gerekiyor filozofların. Ama şu ifadeyi bilmiyorum, siz nasıl yorumlarsınız, yani bu görüş bildirmek isteyen varsa söyleyebilir. Güç de olsa nefis adına üstlendikleri emanetler sayesinde. Var mı burada açıklama yapmak isteyen arkadaşımız? Güç de olsa nefis adına üstlendikleri emanetler sayesinde. Yani nefis hangi emanetleri yüklenmiştir? Hangi güç olan emanetlere yüklenmiştir sizce? Haşr olsa... suresine vurgu yapıyor olabilir mi hocam? Efendim? Haşr suresine vurgu yapıyor olabilir mi? Açabilirsiniz. Ee, orada hani biz emanet dağlara yükledik. Hmm. ayetinde hani hiçbir şey kabul etmedi insan onu yüklendi derken. Ee, Hı. Hmm. Biraz da bir tasavvufa kayan bir yorum belki olabilir. Hı. Hmm. Evet olabilir. Zaten akla ilk gelen şeylerden bir tanesi bu, değil mi? Ee, yani insan bir emanet yüklenmiş oluyor, e, teklifi kabul ederek mükellef bir varlık olmuş oluyor. Ee, ama burada birkaç şeyden bahsediyor. Yani üstlendikleri emanetler sayesinde nefis adına. Ee, başka yorum olan var mı? Yani insan, insanın mahiyetinden çıkarabiliyoruz, işte nefsin mahiyetinden çıkarabiliyoruz belki. Bir entelektüel sorumluluk, iki, yani akıl sahibi bir varlık olmasına sebeple insan entelektüel bir sorumluluğa sahip. İkincisi, irade sahibi olması bir varlık açısından dini bir sorumluluğa sahip. Bu bir emanet. Başka bir de ahlaki bir takım sorumlulukları var. Dolayısıyla yani güç nefsin güç olarak yani güç bir şekilde üstlendiği emanetlerden çıkarsıcağımız onun bir entelektüel bir takım seviyeleri geçmesi gerektiği, ahlaki bir takım seviyeleri kazanması gerektiği ve yine dini anlamda ki bir takım seviyeleri ya da işte nefs, nefsin kat etmesi gereken bir takım yollar olduğunu biz buradan çıkarsa ediyoruz. Sonraki cümlede muğlak değişmeyi gerektiren hallerde bile nefislerinin durumunu değiştirmeyeceklerdir. Yani bu da çok kapalı yani ben hani yorum yapamıyorum buna. Değişmeyi gerektiren hallerde bile nefislerinin durumunu değiştirmeyeceklerdir. Demek ki yani öyle durumlar var ki insanın nefsinin değişmesi gerekiyor ya da insan nefsinin değişmeye zorlandığı bir takım durumlar var ve bu durumlarda bile onlar kendi durumlarını değiştirmeyeceklerdir. Yine dini anlamda yorum yapacak olursak işte size imanınızdan vazgeçirmeye çalışan ya da size zorla ne bileyim, e, inanmadığınız bir şeyleri yaptırmaya çalışan e, durumlarda yani nefsinizin korktuğu durumlarda değişmek zorunda kaldığı kalacağı durumlarda bile durumunu değiştirmeyecek. Yine ben burada Sokrates'in e, idam edilmesini anımsıyorum, hatırlıyorum. Yani bir filozof işte e, ölüm mü yaşam mı onurlu bir ölümlü yoksa onursuz bir yaşam mı seçeneği arasında kaldığında eğer onurlu bir ölümü tercih ediyorsa işte buradaki yemine bağlı kalmış bir filozofun tavrını göstermiş oluyor. Ki Sokrates öyle yaptı biliyorsunuz. Onurlu bir ölümü tercih etmişti. Dördüncü maddeye bakalım. Onlar düşünce ve hayallerinde melekut aleminin hükümranını Ceberut aleminin cabbarını düşünmenin ötesinde başka bir şeye yer vermeyecekler ve düşüncenin son haddi olan bu hususun ötesine geçmeyeceklerdir. Bu da çok yine enteresan bir şekilde İshina'nın e, alemleri tıpkı tasavvuftaki e, a, dört alem gibi işte Nasut, Lahut, Melekut, Ceberut alemi şeklinde taksim ettiğini görüyoruz. Ve bu taksimatta filozoflara üst alemleri, yani işte melekut alemi, hani belki içinde yaşadığımız alemin uzayla alakalı olan feleklerin olduğu alem gibi düşünebiliriz. Ceberut alemini işte Allah'ın kesin hükmünün, varlığının ya da bizim işte bilmeyeceğimiz bir takım olayların olduğu bir alem olarak düşünürsek, yani sanki epistemolojik anlamda filozofa gaybı ve sırrı nihai anlamda bir hedef gösteriyor. İnsan bilgisinin sınırları açısından, işte düşünce ve hayalleri açısından insan neyi bilebilir son kertede, neyi hayal edebilir, neyi düşünebilir sorusuna ilk Sinan'ın belki buradan bir cevabı çıkarsanmış oluyor. İşte gayb e, hayal edilebilir, gayb düşünülebilir. Başka, gaybın da nihai e, sınırlarında sırlar var. E, i̇nsan belki o sırlar hakkında e, ne yapabilir? Hani düşün, düşünemezse bile en azından hayal kurabilir. Ama bundan da öteye geçemez. Çünkü ne diyor? Düşüncenin son haddi olan bu hususun ötesine geçmeyeceklerdir. İnsan bilgisinin sınırı e, gayb diyoruz. İşte e, hayalinin sınırı ise, insan hayalinin sınırı ise sır e, denebilir. Ama sırrın ötesinde ne bilgiye sahip olabilirsiniz, e, ne akıl yürütebilirsiniz, ne de hayal kurabilirsiniz. Böyle bir sınır e, gözetmesi gerekiyor filozofların i̇bn Sina'ya göre. Evet. Ee, şurayı. Okumak isteyen var mı arkadaşlar? Ya hocam ben devam edeyim diyen varsa hem katılmış olursunuz hem de ben biraz dinlenmiş olur. Ekranı görüyorsunuz değil mi? Evet. Ee, şöyle ben söz versem, okur musunuz? Arkadaşların isimlerine bir bakayım. Selin Öcal e, ismini görüyorum. Selin okur musun? Okurum. Sesim geliyor mu? <gülüyor> evet, sesimi alıyoruz. Kendini tanıt öncelikle istersen. Ee, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İnanç Fakültesi mezuni. Öyle normalde eğitim alanında ikiz yapmayı düşünüyorum. Ee, şu an çalışma hem dil çalışıyorum hem de alan okumaları yapıyorum. Bu kadar. Güzel. Güzel. Başardılar seni. Evet. Böyle beşinci maddeden bir başla. Onlar itikanda dair görüş veya ilahi güzelliğe ait bir düşünce ya da Allah'ın kutsiyetini daima hatırda tutma sıkıntı olmadıkça geçimi için gerekli alanı düşünmenin dışında hayali kurtulara asla yer vermeyeceklerdir. Evet, yorumlayabilirsin. Tamam. yorumlamayayım ben. hocam. Siz daha güzel <gülüyor> Ben Açık bu madde, yani bir sıkıntı yok. Filozof sadece basit anlamda geçimini sağlamanın dışında, hani dünyevi bir takım hayaller, kuruntular içerisine girmeyecek, beklentiler içerisine girmeyecek. Allah'ın kutsiyetini daima hatırda tutacak. Yani aslında filozofun iyi bir abid olması gerektiğini burada bize i̇bn Sina vurguluyor. Filozof, ibadetlerini tam anlamıyla yerine getiren, aynı zamanda, entelektüel sorumluluğunun peşinden durmaksızın yürüyen, koşan ee, ve bu anlamda da fiziki e, yaşam standartlarını, yani geçimini e, de aksatmadan düşünen e, bir insan modeli. E, buradan bunu çıkarsamış oluyoruz. Altıncı madde. Topu. Selin, Büşra'ya söz vereyim o zaman. Büşra Biçgen. Okuyayım hocam. Ben Büşra'ya söz verdik Selin. <gülüyor> Büşra kendini tanıt bakalım hem de tanışmış olalım. Bu evet. Olur hocam. İsmim Büşra Hatice Biçgen, Sevas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat mezunuyum. Tasavvuf alanında yüksek lisans yapıyorum. Çok güzel. Evet, ders dönemini bitirdim, şu an tez dönemindeyim. Tamam. Bu şekilde hocam. Tamam, memnun olduk. Evet, 6. maddeyi okuyup bir yorumlayabilir misin? Olur. Onlar maddi hazlardan yararlanırken geçimini iyileştirmeyi, hayatı devam ettirmeyi, türün ve siyasetin sürekliliğini sağlamayı hatırdan çıkarmayacaklardır. Böylece lezzetlere karşı duyulan arzu ve isteği yönlendirecek olan güç değil akıl olacaktır. Ee, burada şeyler olabilir. Ee, evet. yani Hı -hı. tamamen e, işte filozof yani felsefeye yönelip de günlük hayatın e, getirdiklerinden de hali olmayan bir e, filozof düşüncesini verebilir. Yani hem geçimini iyileştirmeyi sağlayacak hem hayatı devam ettirecek. Evet. Beraberinde de siyasetin sürekliliğini sağlayacak. Yani toplumsal hiçbir şeyden de e, kendini çekmeyecek evet. diye yorumladım. Doğru mu? Yani evet, hem de şöyle diyebiliriz. Filozof öyle e, şehevi arzularını da tamamen hani, e, terk eden bir insan değil. Şehevi arzular yönlendirilecek, doğru kanalize edilecek, akıl e, onlara hükmedecek. Yoksa hani arzuya, tutkuya e, kaptırırsa, e, biliyorsunuz insan nefsinin üç tane gücünden söz ediliyor. Nefsin güçleri konusu var İslam felsefesinde. Neydi bunlar hatırlayacak olursak? işte bir gadabi güç, iki şehri güç, üçüncüsü de e, akli güç. Yani insanda bir akıl gücü var. E, Kuvve-i dediğimiz. Bir kababi e, güç, güç var. Bu öfke gücü olarak tanımlanıyor. Bir de şehvet gücü var. E, eğer... Akıl gücü, şehvet ve öfke gücüne hakim olmazsa bu iki güçten bir tanesi insanı yönetmeye başlıyor. Aklı da onlar yönlendirmeye başlıyor. Ve insanın bütün felaketleri bu şekilde ortaya çıkmış oluyor. Bütün felaketlere garp olmuş oluyor. Dolayısıyla insan akıl gücünün merkezde olduğu, akıl gücünün şehvet ve öfke gücünü yönettiği bir varlık olduğunda filozofça bir tavır sergilemiş oluyor. Bu çok önemli. Yani bunu hakikaten belki konuşmak kolay ama yapmak zordur. Ee, i̇nsanın aklını her zaman egemen e, tutması. Her zaman egemen kılması. Bütün arzularına, tutkularına, işte şehvetine, öfkesine. Ee, bugün birçok cinayete ya da birçok sap, sapıklığa şahit oluyoruz. Bunların hepsinde ee, tam da bu dengesizliğin bu ortada olduğu aşina, yani adam bugünkü bir haberden e, size aktarmış olayım. Genç bir çocuğu e, bir ekmek fırının sırasında, kuyruğunda e, öldürmüşler, yani kalbinden bıçaklamışlar. İşte bana neden ters ters baktın demiş öndeki bir genç, e, öfke gücüyle, öfke gücünün aklına hakim olmasıyla ha, bu çocuğu bıçaklamış. Şimdi. Ee, çok basit bir olay ama e, kolay bir şey de değil. Yani her insan aklını bu şehvet ve öfke gücüne hakim kılamıyor. Bu gerçekten de devamlı surette yapıldığında filozofça bir tavır oluyor. i̇bn Sina da bizden bunu istiyor. Yedinci maddeye bakalım. Ee, başka bir arkadaşıma söz vereyim. Ee, kim var? Evet, Firdevs Koç. Hı hı. Pirdevs. Hocam, geliyor mu sesin? Sesin çok az geliyor. Ee, şimdi nasıl? Mikrofonun sesini açma şansın yok mu? Böyle açayım. Şimdi inşallah duyuluyoruz. Yok, çok derinden geliyor. Tamam öyle duyamıyoruz. O zaman başka bir arkadaşım söz vereyim. Semra Akcan. Akayım hocam. Geliyor mu sesim? Evet. Onur. Hocam ben Katip Çelebi mezunuyum İzmir Katip Çelebi Üniversitesi. Bu sene mezun oldum. İslam Felsefesinden yüksek yapmak istiyorum ben de. Güzel. İşte çalışıyorum. Alan okuması yapmaya çalışıyorum. Çok güzel. Mele. Evet. İnşallah yaparsın. İnşallah hocam. Evet Semra. Bize 7. Maddeyi kurmusun. Onlar yeme ve içmeyi hoşça vakit geçirmek için değil, ihtiyaç, şifa, tedavi ve güçlenmek için yerine getireceklerdir. Evet. Yani, ne diyorsun? Yani burada filozoftan ziyade sanki böyle zahit birilerine anlatıyormuş gibi geliyor bana. Filozof Şu ana zahit olamaz mı yani? <gülüyor> yani <gülüyor> benim aklımdaki tasvir tam olarak öyle değildi. Aa, bundan sonra olsun. Yani filozof iyi bir zahittir aynı zamanda. Bak, bir Sina riyazetten bahsediyor. Nefsin arınmasından bahsediyor değil mi? Bütün bunlardan söz ediyor. Dolayısıyla tam evet. da bir zahid, zahidane tavırdan söz etmiş oluyor. Farabi'yi düşünelim. Farabi'nin hayatına baktığımızda, Farabi e, tamamen zahid bir hayat yaşıyor. Yani sahip olduğu hiçbir mal mülk yok. Evlat yok. Hiçbir şey yok. Sadece yaptığı tek şey, öğrencileriyle böyle... Bir araya gelmek ve onlarla felsefe konuşmak, onlara felsefe öğretiyor. Öldüğünde hiçbir şey yok yani, Var, yani varlığı yok. Dolayısıyla zahid bir filozof örneği dediğimizde Farabi hemen aklımıza gelir. Bidelim. Şimdi burada e, i̇bn Sina özelinde bir şeyler söyleyebiliriz. Nedir? E, mesela yemeği, içmeyi. Tabii burada içmekten e, aslında o metnin Arapçasında alkollü içecek anlaşılıyor. E, hoşça vakit geçirmek için değil diyor. Yani insan yemek için yaşayan bir varlık olduğunda e, filozofça bir tavır sergilememiş oluyor. Bakın yemek için yaşamak, yaşamak için yemek. Hani bu böyle bir e, meşhur bir şey vardır, karşılaştırma vardır. E, bazı insanlar yemek için yaşarlar. E, tamamen yeme ve içmeyi bir Hoşça vakit geçirme, bir eğlenme, bir zevk, bir hayatın hatta günlük hayatın gayesi şeklinde bir takım tutumlar içerisine girebiliyor insanlar. Bu filozofça bir tavır değil. Peki ne olacak? Yeme içme işte asgari ölçüde, zaten riyazet yaptığı için asgari ölçüde olacak ve hoşça vakit geçirmek için değil sadece ihtiyaç olduğu için yapılacak bakın ne diyor? ihtiyaç için, şifa için, zaten bir doktor olduğu için, bir hekim olduğu için etkisiyle şifadan, tedaviden ve güçlenmekten söz ediyor. Dolayısıyla yeme ve içmenin hani insanı enerji kazandırdığı bilindiği için, insanı ayakta tuttuğu bilindiği için e, böyle bir maddeyi de koymuş e, ahitmanesine. İnsanlar eğer filozof olmak istiyorlarsa ya da bir felsefe yolunda olmak istiyorlarsa, yemeği, içmeyi Böyle hoşça vakit geçirme eğlence amaçlı yapmayacaklar, diyor. Sekizinci madde için e, Tolga Kağıtçı. Tolga, orada mısın? Değil. Mikail Vural. Sesim geliyor mu hocam? Evet, Mikail, duyuyoruz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat İlahi 2. sınıf öğrencisiyim hocam. Böyle, e, İslam Hangi kelamları... üniversite pardon duyamadım. Cumhuriyet Üniversitesi Sivas. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat. 1. sınıf ne dedin? 1. bit de hocam 2'ye geçtim. Tamam 2. sınıf öğrencisiyim. E, ayrıca bir de böyle İslam kelamları felsefes, felsefesine ayrı bir ilgim var. Çok Onun için şimdiden biraz hazırlamaya başladım. İyi yapmışsın, iyi yapmışsın hikâlde. Memnun oldum. 8. maddeye bakar mısın? Müziği de şe şehevi arzularını tatmine yönelik değil, felsefe ve hikmetin gerektirdiği biçimde ruhlarını ve tüm iç donanımlarına güçlendirmek düşüncesiyle dinleyeceklerdir. Evet, ne diyorsun? Yani hocam işte böyle e, insanı haz veren e, veya böyle boş tegannilerden şey yapmak yerine Hı -hı. daha çok düşünceye ve hikmete sevk eden Hı -hı. E, müzikleri, düşünmeye yönelik müzikleri evet. dinlemeleri. Evet. Yani yine aynı şekilde müziği, hani şehvet arzuları e, ya da tutku için değil, ne yapacaklar? Felsefe ve hikmetin gerektiğini içinde onları rahatlatacak şekilde ruhlarını açacak şekilde, e, alemi evreni e, düşündürecek şekilde varlığı, hikmeti düşündürecek şekilde dinlemeleri gerektiğinden söz ediyor. Hakikaten belli bir Zaman sonra yani felsefe yoluna girdiyseniz, felsefe okuyorsanız varlığın tamamına varlıkla ilişkili olan ne varsa, hayatınızda günlük yaşantınızda ne varsa hepsini bu hikmet perspektifinden yapmaya başlıyorsunuz. Dinlediğiniz müzikler de ona göre şekil alıyor. Yani bir müziğin tınısı sizi eğer düşündürüyorsa o müziği seviyorsunuz yani. Bir takım böyle ruhu dinlendiren ya da işte Allah'ı hatırlatan, alemi hatırlatan, uzayı, yıldızları hatırlatan bir takım müzikler var. Onları dinlediğinizde hem düşünce kanallarımız açılıyor, bir enerji kazanıyorsunuz. Yani işte okuyayım, yazayım, düşüneyim, tefekkür edeyim tarzında bir takım enerji kaynağı oluyor size müzik. Aksi takdirde öyle düm tıs, düm tıs müzik artık rahatsız edici oluyor. Yani gürültüden ibaret oluyor, dinlemiyorsunuz. Bu işte e, felsefenin insana kazandırdığı bir özellik olarak ön plana çıkıyor arkadaşlar. Hocam? Efendim? Bu Farabi'nin ud çaldığı doğru mu? Ud çaldı. <gülüyor> Farabi'nin ud çaldığı doğru mu? Farabi'nin müzikle ilgili biliyorsun bir şey var, pisalesi var. Ama uç havuna dair ben hangi herhangi bir okuma yapmadım, yani bilmiyorum şimdi ne desem yalan Hı. olur. Ama müzikle ilgili hani risalesi var, ee, onu biliyorum. Ee, ayrıntılı bakmak lazım yani. İlk defa öyle bir soruyla karşılaştım. Öyle söylüyormuş ya. Ee, başka kim var? Evet. S Şermin ya da Sermin olabilir. Çetin. Hocam. Hocam söz alabilir miyim? Evet. olga Kağıtçı ben. Ha, ya Tolga. İniyorum Tolga, evet. Şimdi hocam ben e, uzun senelerdir müzikle ilgileniyorum. Tamam. Müziği, Türk Halk Müziği, evet. Maravis Müzik kısmen. Şimdi bu, burada e, bu nazariyat dersleri gördük bazınız. E, bu tınılar, e, arkadaşlar için söylüyorum yani genel bir sorun bu. Yani tınılar e, çok sıkıntılı, yani güzel parçalar da var ama bunları uzun süre dinlemek, bu tınılar e, insan için e, efkarlandırıcı müzikler. Türk sanat müziği için de, e, yani mesela eski besteler gayet güzel ama e, bunları bu meyhane tarzında, bu bazı tınılar var, bazı işte onu nazariyat derslerinde anlattılar. ya yani evet. o insanı e, direkt şeye şevk ediyor, yani işte alkol almaya falan. Anlat, yani tam teknik olarak anlatamıyorum da. Evet. da yani bu geçişler çok önemli. Yani müzik mesela bestekar, işte çoğu hafız, eski bestekarlarımız. Haf e bunlar arka işte insanlar e efkarlansın diye yapmıyorlar. Bu bir müziği. Evet. Bu bir dışa vurum yani içindeki duyguları. Ancak bu günümüzde işte bu çeşitli sazlarla, çeşitli yorumlarla bu olay şeye dönüyor, yani efkara dönüyor. Yani bu konuda sadece görüşümü belirtmek istedim. Eyvallah, teşekkür ederiz Tolga, haklısın. Belli bir sınıfa ya da belli bir makamda bir bakıyorsun aynı müzik bir meyhane müziğine dönüşebiliyor değil mi? Biraz önce işte sanat müziği olarak dinlediğin şey başka daha ağır bir tonda icra edildiğinde bir meyhane müziği gibi oluyor. Az önce ruhunu okşayan şey bu sefer... İşte e, alkol alma e, isteğini okşuyor herhalde. Yani böyle bir isteğim olmadı ama muhtemelen öyle oluyor ki meyhanelerde onu çalıyorlar. Evet hocam. Evet, evet e, az önce kimi söylemiştik? E, Sermin diye yazıyor isim. Sesim geliyor mu hocam? Evet, evet. Hı -hı. E, Marmara Üniversitesi'ni birçedim şey, İlahiyat Takötesi'ni. İslam mezhepleri tarihinden Yüksek lisansa başladın seni. senin. Hayırlı Öyle, olsun. Sağ olun. Çok güzel, çok güzel. E, dokuz, onlar sosyal ilişkilerinde her kesimin adet ve törelerine göre davranacak. Hı -hı. Gördükleri aykırılıklara karşı çıkmayıp onlara iştirak edeceklerdir. Ancak karşı çıkmanın bir yarar sağlayacağını kestiriyorlarsa, ihtilafa ve bağnazlığa meydan vermemek şartıyla bunu yapacaklardır. Evet. Yani buradan... Hı -hı, tamam hocam. Yani buradan benim ilk aklıma gelen hani genelde tasavvufta da vardır. E, halk içinde haklı olmak gibi bir hani e, halka uyum sağlıyorlar. E, bir de genelde insanların çoğu felsefi anlamda hani bu manaları eremediği için herhangi bir hani sorun, sıkıntı e, veya işte olaylara, isyanlara çıntı biliyorsunuz hemen tekkire gidiyor hani insanların çoğu. Bunlara da sebep vermemek için onlar gibi davranma, halka uyum sağlama, hani o şekilde davranmaları gerektiğini anlıyorum. Evet. Yani sanki şunu da çıkarsayabiliriz, Filozoflar e, zeki insanlardır. Felsefe yolunda olanlar, kafası çalışan insanlardır. Dolayısıyla zekanın bir göstergesi de içinde bulunduğun şartlara çok çabuk uyum sağlamaktır. Yani farklı bir kültürde ya da farklı geleneklerin yaşandığı bir toplulukta da bulunsan, o geleneklere, o kültürlere, o sivri zekayla, o hani pratik zekayla hemen ayak uydurabilirsin. Her ne kadar aykırı şeyler de olsa, onlara karşı çıkmamanız gerektiğini söylüyor i̇bn Ama eğer diyor, karşı çıkmak bir yarar sağlayacaksa da, bunu böyle e, onlarla muhalefet e, yapacak şekilde değil de e, hatta bağnazlık seviyesinde kendi görüşünün doğruluğunu iddia edip onları kıracak şekilde değil de böyle e, usulüyle usturuplu bir şekilde yapmak gerektiğini söylüyor. Yani e, hakikaten de öyledir. Felsefeyle ilgilenen, hatta filozofca e, bir tavır sergileyen insanlar böyle kolay kolay kendi görüşlerini Başkalarının kafasına vura vura savunmazlar. Başkalarıyla da e, böyle alenen, e, çatışarak, münazara ya da münakaşa ederek e, onların görüşlerine karşı çıkmazlar. Onun yerine böyle rasyonel, ikna edici, tutarlı bir şekilde kendi görüşlerini ifade ederler, e, gerekçeleriyle beraber bunu söylerler, karşı tarafta ikna olur. Zaten sofistleri biliyorsunuz felsefede. En önemli özellikleri neydi? İkna kabiliyetlerinin, bu e, hitabetlerinin, retoriklerinin güçlü olması. İşte filozoflarda da ya da işte felsefe yolunda olanlarda da böyle bir retoriğin güçlü olması gerektiğini söylüyor İbn Sina. Zaten o insanlar zeki olduğu için de bunu rahat bir şekilde yapabilirler. E, kolay kolay öyle cahille tartışmaya girmezler. Evet. Canlı mı? Michael, evet hocam. Hocam bu madde bir de bana 1800 e, hatırlattı. Soloman'ın şehrine gidince oradaki insanların yaşadığı tarzını görüyor. Hı. Bu madde hatırlat, şeyi, hikayeyi hatırlattı hocam. Madde. Eyvallah, eyvallah, evet. Doğru. Yani çok fazla da şaşırmıyor ya da apışık kalmıyor, değil mi? O şekilde yeni şartlara da ayak uydura biliyor. Ee, söz almayan kimler var? Büşra Seher. Hocam merhaba. Merhaba. Ben merhaba, Büşra, Büşra, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldum. Şanlı'da bu yıl İslam Felsefesinde yüksek lisansa başladım. Yine kendi okulumda. Hayırlı olsun. Sağ olun hocam. Okuyayım. Onlar kendi duygu ve düşüncelerini insanlardan gizleyerek asil ve vakul kimselerle ilişkilerinde gayet ciddi. Hafif meşrep olan alaycılarla ilişkilerinde ise gayet ciddi davranacaklardır. Ancak bu konuda ahlak dışı da, cennete izin vermeyeceklerdir. Ben hocam buradan anladığım Kendi duygu ve düşüncelerini gizleyerek aslında kişilerin karakterlerini ve ortama göre davranıp ona göre bir hal ve şekil almak. Yani bir şekilde. Tam öyle demeyelim de. Yani şöyle kendi duygu ve düşüncelerini insanlardan gizlemekten kast, kastı ne olabilir acaba ikinizin? Yani kendi duygu ve düşüncelerini insanlardan gizleyerek. Muhtemelen şöyle, daha çok bu insanlar arası ilişkilerle alakalı, yani filozof ya da felsefe yolunda olan kişi başkalarıyla bir ortamda olduğu zaman karşıdaki kişinin asaletine ve vakarına göre davranır. Yani asil bir kişi ise, vakur bir kişi ise onunla ciddi bir tarzda, ilişki kurar ee, ve duygu düşüncelerini de gizler. Yani buradan kast işte bir hayranlık varsa ya da bir merak varsa e, böyle hemen bunu belli etmez. E, bir önyargısı varsa bunu pat diye söylemez. Değil mi? Bazı insanlar sizi görür görmez, tanışır tanışmaz sizinle pat diye böyle bir fiziksel özelliğinizle alakalı olarak e, aklından geçeni hemen söyleyiverir. Bu sizi kırabilir, üzebilir. Ama e, felsefe okumuş ya da işte filozofça tavra sahip insanlar bunu böyle yapmazlar. Sizinle ilgili duygu ve düşüncelerini izlerler, içlerinde tutarlar. E, sizin vakarınıza göre, asaletinize göre sizinle gayet ciddi bir şekilde iletişim kurarlar. Ama karşı taraf eğer hafif meşrepse e, onlarla da gayri ciddi bir tarzda konuşurlar. Alaycı bir tarzda konuşurlar. Karşı tarafın tonuna göre yani nabzına göre şerbet verirler. Ee, bununla beraber bu ciddilik asla ahlak dışılığa ya da müstehcenliğe dönüşmez. Bu çok önemli. Çünkü ciddiliğin bir genelde sınırı olmuyor ama e, filozofça tavra sahip olanlarda bu ahlak dışılık ve müstehcenlik söz konusu olmamalı, diyor i̇bn Sina. Böyle bir maddeyi de koyuyor ahid Sina. 11. madde için Murat Yıldırım, Murat Rabia Gün, Rabia. Yok. Emine Kaya. Merhaba evet hocam. Emine. E, nasılsınız hocam? Teşekkür ederim Emine. Sen nasılsın? Emine benim öğrencim. Evet. Tabii mezun ettik. Şimdi başka bir yerde. Emine şimdi neredesin? Çukurova'dayım hocam. İlahiyat son sınıfım. Arkadaşlara da kendimi tanıtayım. Adıyaman Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Hı hı. E, şu an Çukurova'da ilahiyat okuyorum. Son sınıfım. Aynı zamanda yüksek lisans yapıyorum ve ikinci sınıf onda da tez aşamasındayım. Çok güzel. Hayırlı olsun. Aynen. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim. Okuyorum. Hı hı. Onlar kendi geçimlerinde bir sıkıntıya yol açmamak kaydıyla ihtiyaç fazlası maldan hem cinseline ikramda bulunacaklardır. Burada evet. kastedilen anladığım şey kendi ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra artan mallarını ihtiyacı olan insanlara dağıtmaları. Yani gayet evet. açık bir şekilde. Yani gayet açık. Tek kelimeyle söyleyecek olursak cömert olmaları gerekiyor. Yani evet. Zaten hani ölçülü bir şekilde sarf etmek ve ölçülü bir şekilde biriktirmek. Biliyorsunuz bunun ölçüsüz olanında da yani tamamen sahip olma ağzıyla mal bülüktürenler, sahip olduklarını kimseyle paylaşmayanlar, hatta kendileri bile doğru düzgün tüketmeyenlere biz cimri diyoruz. Aşırı olarak tüketenler, yani tamamen kendisini tüketime kaptıranlara da müsrif diyoruz. Bu ikisinin ortası, itidarlı olanı ise cömert. Yani gerektiği kadar harcayıp, e, gerektiği yerde ve gerektiği zamanda ihtiyaç sahibine de vermek anlamında e, cömert olmalıdır. Filozofça, tavra sahip olmak için e, kişilerin. E, evet, bakalım. Muhammed Kuru. Muhammed. Merhabalar hocam. Heh, merhaba. Van 100. Üniversitesi'nde Sesim geliyor mu hocam? Sesim donuk donuk geliyor ama geliyor. Hı -hı. Şu an gelmiyor mu? tam sesim geliyor mu? Şimdi geldi. Hocam sizin sesiniz böyle geliyor sanırım bağlantımda problem var. Şu an iyi duyuyorum. Şu an, şu an seni. gelmiyor evet. mu? Evet. Şu an geliyor, geliyor. Konuş. Evet, Muhammed. Neyse. Ee, bağlantısı kesildi herhalde Muhammed'in. Hmm. Cevahir Kaya. Cevahir'den de ses yok. Ee, Merve Şahin. Şimdi açabildiğim ha. sesini. Ha. Ha, tamam, evet. Evet, Cevahir. Buyur. Seni mu şimdi? Hı hı. Evet. Ben sizin çok dışınızda bir mesleğe sahibim ama merakımdan katıldım. Allah razı olsun katıldığım fırsat verdiğiniz için. Biz de memnun olduk. Ben sesimi hiç duymuyorum ama geliyor mu acaba? Gayet iyi geliyor. Gayet iyi. Şimdi ben sağlıkçıyım. Merakımdan hı -hı. katıldım. Hı -hı. E, tabii biraz da Sağlıkçı olduğu için herhalde İbn Sina'yı merak ettim. Çok güzel, çok güzel. Evet, e, nereden katılıyorsunuz? Ben İstanbul'dan katılıyorum. Hı -hı. Hemşireyim. Tamam. Yazılar gitti, okuyamıyorum. Hemen geri geldi. Evet, şimdi okuyabilirsin. Ne 13. Onlar, vaat onlar vaat ettiklerini ve vaat edilenlerini yerine getirerek ve sözlerinden asla dönmeyeceklerdir. Evet, yani, yani aslında bütün e, bu kadar saydığımız şeyler İslam üzere yaşamak için gayret eden kişilerde olması gerekenler gibi geldi bana. Hmm. Çoğu özellikler öyle, bir tık, iki tık üstüne çıkmaya çalışmaya felsefecilerin gayreti gibi hmm. ya da daha derin düşünmek isteyenlerin gayreti gibi. Evet. Yani biraz böyle e, size nasıl katılayım bilmiyorum. Daha çok dinleme tarafında kalsam da konuyu tam toparlasam daha iyi olacak. Evet. E, bunlar öyle da yani... Müslümanlara, Müslümanlara yakışır e, hmm. şeyler, saydığımız bunca şey hepsi de olması gerekenler gibi daha da güzel olur diye düşünüyorum öyle olsa insanlar. Evet, evet, evet doğru. Doğru. Yani zaten bir e, müminde olması gereken özellikleri aslında e, i̇bn Sina filozofta olması gereken özellikler olarak sıralamış. Ve bunu bir e, Allah'a hmm. söz vermek anlamında ahitnameye dönüştürmüş. Yani sözünde, sözünde durması sözünde gerekir her yani. insanın bence. Sadece, Sadece filozof Hmm. Evet. Hmm. evet. Evet. Tamam. Teşekkür ederiz. Söz almayan arkadaşım var evet. mı? Kendisini tanıtma fırsatı bulamayan varsa lütfen e, söze girebilir hemen. Bu ilk ders olduğu için hem tanışmış olalım. Direkt konuşabilir. Yani Berat. Evet Berat. Berat Ali'li. Berat. Evet. Merhaba hocam. Merhaba Berat. Kusura bakmayın. Biraz bu bilgisayarım durdu da. Yani benim adım Berat Alili, tamam. Üsküp'ten geliyorum. Üsküp, psikoloji, Üsküp Makedonya'dan çok evet. Güzel, güzel. Psikoloji bölümünden mezun mezunuyum. Evet. Ama bir yanda da psikoloji Hı. Sesin gitti. Için bu dersi bu atölyede katılmak istedim. Aslında ben geçen senede geçen dönemde katıldığım sizinle tamam ama ne bu senede katılmak istiyorum şimdi bilmiyorum bu devam mı o geçen dönemde yoksa tabii, tabii, yeni böyle devam ediyor Aslında yeni başlangıç yapmış gibi olduk ama bir, bir süreç netice itibariyle biz yapmak istediklerimizi devam ettiriyoruz yani tekrar değil bu devam ediyor konular değişiyor Evet Anladım. Çünkü ben YouTube'de de izledim sizin bütün derslerinizi. <gülüyor> Eyvallah. Yani katılmadığım, böyle canlı katılmadığım derslerde YouTube'de de izledim. Çok güzel Berat. Yani şu an siz... İstanbul'da mısın, neredesin? Yok, ben şu an Almanya'dayım. Almanya'dasın. Çünkü, evet. <gülüyor> Ama Üsküpte gene normalde yaşıyorum. Evet. Çok güzel. Evet Berat, e, memnun olduk seni, seni tanıdığımıza. E, bir madde okur musun bize? hangi 13 mü? Ee, 13'ü az önce okuduk 14. 14. madde. Onlar kendi anlayışlarına ters düştüğü konularda bile insanlara çokça yardım edeceklerdir. Ee, yani belki Hı -hı. kendi düşünce tarzlarına göre belki ki istemediği konularda, istemediği şeylerde insanlara yardım etmeleri, yani etmeler etmeleri lazım. Bu böyle ben anlıyorum. Evet, evet. Yani sizinle aynı şeyleri düşünmüyorsa bile bir insan farklı düşünüyorsa, hatta tam karşı, tam zıt düşüncede bile olsa o kişiye yardım etmekten geri durmayacak. Filozof yani bir insan sevgisi taşıyacak içinde. Kin, nefret olmayacak. Yani filozofça tavrın, tutumun en önemli özelliklerinden bir tanesi de insanlara nefretle, kinle bakmamak, onları işte kıskanmamak, haset etmemek gibi temel özellikleri olması lazım filozofça tavrın. Öyle olursa ne oluyor? Sizinle aynı şeyleri düşünmese bile, karşınızda duruyor olsa bile Muhalifiniz bile olsa o kişiye yardım edebiliyorsunuz. Ama bu tavra sahip olmazsanız o kişiye her zaman düşman olursunuz. Ona kim tutarsınız? Ona karşı işte kalbinizde bir nefret beslersiniz. Ama filozof e, tavrında nefrete, kine e, yer yok. E, daima canlı bir insan sevgisi olması lazım. Filozof e, ve filo felsefe yolunda olan kişinin kalbinde. Öyle diyelim Berat. Teşekkür ederiz. Son iki maddemiz. Söz almayan arkadaşım varsa lütfen el kaldırsın. Yoksa ben olursa hocam onu da ben okuyayım. Ey, eyvallah Abdullah hocam. Buyurun. Sağ olasınız. Evet. Onlar, dini konularda ilahi yasalara saygıda kusur etmeyecek ve bedeni ibadetlere devam hususunda ihmal göstermeyeceklerdir. Evet. Ruhu dinle tutmak, Allah'ın azamet ve kudretini düşünmek ve toplumdan yansıyan kirlerden e, nefsi temizlemek için ibadetle ömür boyu gereklidir. Burada e, kanımca şöyle bir şey kastediyor. E, ibadet gerekli, kişinin Allah'a yaklaşması, azametini hissetmesi ve e, günlük hayatın içinde e, isteyerek veya istemeyerek karıştığı günahlardan nefsini arındırması için ibadet gerekti. Burada özellikle ömür boyu ve gerekli olmakla vurgu yapması herhalde şöyle bir sebepten kanaklanıyor olabilir. Bazen insanlar e, çok dindar Üst seviyeye geldikleri zaman artık ibadet benim için değildi veya akademik açıdan çok iyi dedikleri zaman ben çok diye düşünüyorum. İbadet benim için değil, hak yapsın gibi eğilimlere katılabiliyorlar. i̇bn Sina en üst seviyeye geldiği zaman felsefede, felsefede bile enterdikleri olarak ilerlemek, ibadetten uzak olmak anlamına gelmez. Ömür boyu, enterdikleri de olsan, profesör de olsan ibadet gerektirir diye. Özel evet. vurgu yapmak ihtiyacı duydu gibi geliyor bana. Aynen aynen kesinlikle. Tamam iyi yerine bağladı. Bir kelamcı olarak siz de vurguladınız bunu güzel oldu hocam. Teşekkür ederiz. Ve e, sonda da e, bir yemin metni şeklinde e, bir söz alıyor. İdnisi Sina Ne diyor? Şöyle bir bakalım tekrar. Şurada bir chatte bir soru var galiba. Şeymiş. Hocam. Efendim Merve. Ben okumadım. Ses... Sen okumadın ya hiç ses çıkarmıyorsun Merve bak. Tamam hadi oku bakalım. Ee, onlar bu ilkelere göre hareket edeceklerine ve bu ilkeleri dini bir emir gibi telakki ettiklerine dair Allah'a söz verirler. Allah onlarla olsun ve önemsedikleri bu hususlarda lütfüyle onları başarılı kılsın. Yol gösterici, yardımcı ve koruyucu olarak o bize yeter. Evet, ne kadar güzel değil mi? Bu işte filozof yemininin 16 maddesi İdmi Sina'ya göre. Merve, yorumlamak istediğin bir şey var mı? Oksuz söylemek istediğin. Ya da bir talebin var mı? Asistanlığı bırakmayla ilgili. Evet. <gülüyor> yani. İstersen Asistan. arkadaşlara bunu izah et. Onlardan bir şey alalım. Gönüllü bir arkadaş alalım. Aha. Sen açıkla durumunu. Evet. Yani. Ben e, bu kulübün asistanı, geçen dönem asistanıydım. Tamam. Ama bu dönem asistanlığını yürütemeyeceğim. E, gönüllü olan bir arkadaş varsa... Hı. Evet, gönüllü olan bir arkadaş varsa e, bize bildirsin. Asistanlık hani zor bir şey değil. İki haftada bir bağlantılarımızı WhatsApp grubundan paylaşıyoruz. E, Abdullah hocamızla irtibat halinde oluyoruz. Çünkü e, Abdullah hocamız e, bu uzun bağlantılarını sağlıklı bir şekilde yürümesi için ve derslerin işte hangi tarihte ne zaman yapılacağı gerekti, sosyal medya paylaşımlarını yürüttüğü için e, irtibatta olmamız gerekiyor. Merve geçen dönem sağ olsun kulübümüzün asistanlığını yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Merve aynı zamanda benim öğrencimdi, mezun oldu. Şimdi e, bu dönem aranızdan birisi gönüllü olarak asistan olur olursa seviniriz. Ben olabilirim hocam. Heh, Semra Akcan değil mi? Evet hocam. Tamam. Semra'yı o zaman kulübümüzün asistanı olarak belirleyelim. Ee, Semra, irtibata geçmemiz lazım. Ee, bir takım bilgilerine ihtiyacımız olacak. Ee, o yüzden şöyle yapalım. Nasıl yapalım? Ee, Twitter'dan yazabilirim hocam. He, Twitter'dan size. bana yaz, oradan bir şey yapalım. Komşalım diyorum. Tamam Tamam hocam. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür e, hepinize dersimiz de burada e, sona erdi. İnşallah iki hafta sonra yeni bir e, meseleyle yeni bir konuyla e, daha aktif olarak hepiniz de katılacak şekilde derslerimize devam edeceğiz. E, sorusu olan varsa alalım yoksa dersi kapatalım. Hocam merhabalar. Merhaba. Ee, az önce bağlantı koptu sanırım hocam. Şu an düzeldi. Kusura bakmayın. Tamam. Ee, sıkıntı yok. Ben derse geç kaldım da. Hani önümüzdeki haftalarda okunacak e, metinlerle ilgili Hı. ben şeyde sitede bir şey göremedim de. Hani ne okuyacağımız metinler hakkında bilgi verebilirseniz ona göre hazırlıklı gelebilirsek bize evet, daha iyi. Evet, Onu yapacağız. Ee, Okuyucuttaki okuma kulübümüzün sayfasında okuyacağımız metinleri gireceğiz arkadaşlar. Ona göre hazırlıklı gelme imkanımız olacak. Aynı zamanda e, Semra'dan rica edeceğiz. E, kulüb, kulübümüzün WhatsApp grubunun olacak. Bu e, grupta da zaten duyuru yapacağız. Daha da kolay olacak inşallah. Tamam, teşekkür ederim. Hocam. Ben teşekkür ederim. Başka sorusu olan var mı? Arkadaşlar, hepinize çok teşekkür ediyorum. E, katıldığınız için, dinlediğiniz için. İnşallah verimli olur. İnşallah daha da güzel dersler yaparız. İlerleyen derslerde konuk hocalarımızı da davet edeceğiz. Sizin de bu konuda talepleriniz olabilir. O talepleri de göz önünde bulundururuz. Ve böylece devam ederiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. İyi sağ sağ akşamlar. Biz teşekkür ederiz hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar.